Ee, sahnede çok rahat bir giyimi tercih ediyor. Etekler, bol kıyafetler ve askıllarla görüyoruz. Sebep moda mı yoksa kendisinin rahat hissetmesi mi? Bu konuda kimlerle çalışıyor? Ya stylingle alakalı bir şey oldu açık. Hı -hı. Bence çok da şık görünüyorsun. Ya önceden tabi biraz daha salaştı ve birazdan ne yapacağını ya, bilmeyen bir e, kılı kıyafet durumu vardı. Asklı falan gibi bir sebebi çok terliyorum. Aşırı terliyorum. Bu benim vücut yapımla ilgili. Hem sürekli diyafram bir de ben, benim yaptığım en büyük hata maalesef flütçü nefesi alıyorum. Hala Aa, şancı nefesi alamıyorum. Çünkü 16 yaşımdan beri flütçü aldığım için beden ona ciddi alışmış. Çok uğraştım. Yapamıyorum. Farklı yani. Ne? Flütçü nefesiyle normal şancı nefesi arasındaki fark mı? Ses tellerine biraz zarar veriyorum. Sen Her zarar şarkı yapıyorsun. söylediğimde aslında. Hmm. Bir tık öyle bir durum var. Çünkü bizde diye Nizli hızlı alıp diyorsun. çat diye doldurman lazım. Hani anladım. çok eğer uzun nefes alıyorsam mesela keklik gibinin en sonunda canlı sahnede hmm. bir scream çığlık bölümü var. Orada mesela diyaframı doldurup sonra arka akciğerlerimi dolduruyorum ki oraya şey çıkabileyim çünkü ikinci oktan miğe gırtlakla çıkıyorum. Doğru. Yani bağırarak. Anlıyorum. Evet, yani şeyle değil kafa sesiyle evet, ya evet, da göğüs anladım. kafa arası bir yerle değil. Bütün o feryat artık. O olunca oralarda arkayı dolduruyorum ve sesim zarar görmüyor. Onun farkındayım ama hmm. maalesef Olur. normalde Tabii. şey Olur. çok terliyorum. Bu yüzden yani <gülüyor> aşırı efor. O yüzden askıllar tercih yani. ediyorum. Özgür Yüksel'le çalışıyorum. Styling kısmında. Tabii özel dikim yapan çok yetenekli tasarımcılarla da muhakkak denk geliyorum. Beğendiğim şeylere bakın Alıyorum. Önemli olan şık, temiz hmm. ve hani insanların görmek istediği şekilde e, sahnede oluyorum artık. Yani Hı -hı. bir belediye konserinde e, sonuçta penye bir şeyle çıkamazsın. <gülüyor> Orada Tabii. ağır bir kıyafet doğru, doğru. istiyor Yok, yani. Kesinlikle. Ve her yerim farklı. Mesela Urfa'da konser verdiğimde daha Aha. etnik bir şey tercih ediyorum. <gülüyor> yani Manisa'ya gittiğimde meydan konseri verdiğimde daha şıkır şıkır bir şey Tabii. ve günü de önemli. 19 Mayıs'ta çıkıyorsam daha genç bir şey giyerim ya da ne bileyim 29 Ekim'de kırmızı giyerim bayrak elimde Kesinlikle. falan. Ya bu e, stylingle ilgili kısım şarkıcılar için çok önemli bir kısım arkadaşlar. Yani e, bunu bilmiyorsanız çünkü eee aslında bayağı eksiklik yaşıyorsunuz. Ya yani Çünkü bir fotoğraf çekiliyor. Ya ben böyle mi çıkmışım diyorsun. Hı. Ve beğenmiyorsun bir şeyleri mi diyorsun. Yani onun bir e, çok özel bir şey olduğunu yani sahnede olan insanların özel bir şey olduğunu sahneye çıkınca anlıyorsan. <gülüyor> onun öncesinde ne oluyor falan diyorsunuz. Konserlerde neden dans etmiyor son soru. Aslında Niye, dans, dans, dans etmiyor dans. Dans durmam <gülüyor> hatta yani. O yüzden çok da terliyorum yani. Oradan Demek ki Arkadaşlar konserine gidiyorum. gitmediniz mi yakın zamanda? Ya belki hani şey diye düşünüyorlardı. Konserlerini çok yayınlamıyorsun galiba YouTube kanalında falan. YouTube'nda yayınlamıyorum. Ya aslında de... şey onların belki bahsettiği böyle dansçılarla ha, falan. Ha ha Eğer falan. öyleyse çok. repertuarım öyle değil. Anladım. Hani iki kere yaptım. iki kere büyük konserlerde dansçı arkadaşlarımı hmm. getirdim. Repertuarda dans edilecek şarkı <gülüyor> arıyoruz falan hani öyle oldu yani <gülüyor> hani şey gibi olmadı onlarınki gibi Hı -hı. falan filan gibi şeyler ne olmadı şarkı yani öyle şey. şarkı yok birincisi o ikincisi de yani onun için altyapı yazacaksın o dans edilirken o şarkılar canlı söylenmiyor arkadaşlar kendinize gelin <gülüyor> <N hı había gülüyor> hani e, Tabi sen baştan sona şey çünkü şey, şey diyorlar. Hem dans etti hem şarkı, şarkı sö söyle. Şarki söylemiyor alttan akıyor alttan haberin yani. yok yani, <gülüyor> evet, <gülüyor> <devastating> yani. öyle. Ee, şey, <gülüyor> siz de yani biliyorsun Kesinlikle, şeyde yani. Beyonce da bilmem ne de falan bile böyle. Bu arada yani. hani ben bunu yargılamıyorum. Doğru, doğru. Şarkıların belli kısmını canlı Can söylüyor geliyor. kendini yormuyor geri kalan ha hu bilmem ne bir işte soruya cevap veriyor falan öyle akıyor. Hani Beyoncé demeyeyim Beyoncé hayvan gibi söylüyor da gerçekten. Hepsinde var ya. Yine de var ya hepsinde canlı vardı Beyoncé, Beyoncé. En, çok en çok söyleyeni. En çok söyleyeni. Sesi çünkü ona yetmesi gerekiyor veya öyle çalışmış olması gerekiyor.